Evet, şimdi görmüş olduğunuz yere adamıza geçtik. Yanımızda yine görmüş olduğunuz KI var. Hoş geldin. Önümüzde iki adet trollenecek kurbanlar var. YouTube'da tabloları popüler olan pembiş kedi. <gülüyor> ee, pembe kedi ve KI'yle trollücez arkadaşlar. Yenge trollü bayadır istiyordunuz ve çok uzun bir sürede çekmiyordum. Ama ne <gülüyor> das böyle mi oynuyorsunuz? birazdan öyle bir troll yapacağız ki aktırış şaşacak aktları arkadaşlar bu arada bu arada şöyle kitler falan da var biskit almadık ama şuradan bir tane oyuncu kiti alalım şöyle sizler de gelirsiniz burada kit falan alabilirsiniz yani burada güzel güzel kitleriniz var hani şimdi öncelikle ufak ufak başlayacağım arkadaşlar göreceksiniz buradan troll kullanabiliyoruz mesela hero van troll falan var arkadaşlar tp troll var veya değişik değişik şeyler var bugün bunları kullanacağız öncelikle bakın çok öncelikle. şimdi bizim arkadaşlar redxip troll'ün ilk trollü ne olur tabii ki de creeper ripper çağırırız <gülüyor> <gülüyor> evet, e, en baştan ilk trailer böyle olur zaten Bir tane creeper çağıralım bakalım yanında patlasın Oo, adının yarısı Biraz daha kolaylık sağlayabilir Ne oluyor? <gülüyor> Aa, creeper spawn oldu lan Oğlum çok korktum, çok korktum Sen nereye gittin? Ben bunu hiç tahmin etmemiştim. Adada Creeper patlıyormuş ya. Oğlum vallahi özür dilerim. Yemin ederim özür dilerim. Bak hiç bilmiyordum. Arkadaşlar video 2 dakika kesiyorum. Hemen yorumlar kısmına gidip troll yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. Ee, onu videonun başında söylemeyi unutmuşum. Lütfen aşağıdan gidip yorumlara kalp şey yapın. Ama troll yazın konuşamıyorum. Herkesin kal yorumuna kalp açamın. Görüşürüz bay bay. <gülüyor> Kemik tozu alayım şuradan. Bak şu arkası dönükken hemen şuraya oluşturacağım. Tamam hop. Tamam ağacı geri ektik arkadaşlar büyük ihtimalle bunu görünce biraz şaşıracak çünkü ağaç olması lazım ha, aynen <gülüyor> ağaç ekledik şu an ne dedi acaba çok merak ediyorum Sen koymadın ben değil bak. mi onu bak doğru söyle Yok yok sunucu çıktı ya Bak sunucudan çıkmış gibi yapıp beni trolleme ha hiç komik olmaz söyleyeyim de yani ben böyle şeylerde biraz sinirlenirim Ah benim ağaç büyümüş bu arada oğlum bu ağaç niye bu kadar hızlı büyüdü lan bir dakika Storm Şu an göz gibi yağmur yağıyor birazdan arkadaşlar heroban bakın şimdi hazır mısınız Slash doğru. Ne oluyor? Yağmur yağmaya başladı. Skyblock'ta böyle bir şey var mıydı lan? Adam bak. Oh. Oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor? <gülüyor> dur dur dur dur. dur. <gülüyor> <an> şimşek. şimşek <gülüyor> yıldırım tarafından çarpıldı. <gülüyor> bir dakika bir dakika üstümüze bir şey Bir, şey, bir şey. Oh. Ay, Oğlum öldü. Yarım kalbim kaldı. Dur bir dakika suya gidelim. Oğlum ben öldüm yemin ederim var ya şu şey, olayı özlemişim ya tamam şimdi temizleyebiliriz tamam gündüz oldu tamam tamam yağmur gitti arkadaşlar şu an <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapıyor bu çocuk Salak yemin ederim A few moments later. Aradan biraz zaman geçti ben bunları arkadaşlar biraz bekledim çünkü sürekli arka arka yapınca baya bir problem oluyordu yani ee, anlayacaklar da büyük ihtimalle Pembeke o kadar masum ki bu videodan sonra arkadaşlar büyük ben bende küsecek <gülüyor> Arada sıra şöyle kafasına vurayım ananı Oy ne oluyor lan? Ee, elimizde göz gibi 3 adet çok güzel şey var. Ghost, Zombi, Creeper ve Love. My Kurucudan gelen kutularımız var. Bunları size birazcık tanıtmak istiyorum. İçinden harika şeyler çıkıyor. Hatta sağda bir tane alacağım. Gel buraya. Öncelikle tekrardan trollere bakalım. Şu an ne yapıyorlar bilmiyorum. 3, 2, 1. Teli. 5461. 1861 çıktı. Oğlum kazandım lan. Ayvaliz. 2. Oha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım lan? Aha. Aha. Ne? 255. Ne oluyor? Ne oldu Oğlum zen zenginlikten var galiba? ya. <gülüyor> Etrafıma can fawanus yaptırdım kendime. Turn Evales şu an deniyoruz. Abi şey oldu. Aa sürekli dönüyor. Sürekli döndürüyorum şu an. Sürekli arkasına dönüyor. <gülüyor> Bana kaç çıktı biliyor falan. musun? Bana 447.000 çıktı da ne oluyor oğlum? Benim kafam falan dönüyor. Nasıl Görüyor Görüyor musunuz? Normalsin. Nasıl normalim? Evet şu an normalsin. Bilmiyorum oyunuma Aa. bir şey oldu. Masum mu bozuluyor? Ne oluyor lan? Aa. Lan ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum? Salak mısın? Birazcık daha bakalım. Troll kick. Aaa troll kick var bir dakika. Ne oldu? Kutu 5'e gel hadi kutu 5'e var. Aaa ne oldu lan? lan? Oğlum bağlantım kesildi. Olmadı bu bozuk galiba. Neyse şu an karanlık oldu. Zombi mom bir şeyler çıkartalım da etrafa. Tamam, <gülüyor> şimdi birazcık burada bayağı bir ortam yaptık. Bunlar burada birazcık eğlensin. O sırada ben de, hatta birazcık daha çağırayım. Bunlar bunları keserken arkadaşlar, ben de o sırada trollere bakayım yine. Aha bir dakika dur <gülüyor> dur dur, zombi spawn oldu. Şunu halledelim. Oldu diye bir dakika, Oğlum şey... ne oluyor, bunlar nereden geliyor? Bir dakika, bu Ge kadar fazla spawn olması normal mi? Hayır, 2x falan yazıyor, spawn oldu galiba. Bir dakika, şunları atayım. Tamam, oğlum bayağı çıkıyor bu. 4. Dört... aa, aa! aa! Olum ölüyordum lan ada gidiyor ada Bize acil meşale koymamız lazım Meşale koymadığımız için böyle oluyor dur Şunları meşale koyayım yapacağım. Potatu troll mü bir dakika Potatu troll <gülüyor> Enventeri full patates oldu Hadi kutu beş tamam. kutu beş kutu beş hazır mısın Üç tamam, sıkıntı olmadan devam. Kutu beşe Üç İki, Ne bir... oldu Lan ne? kutum gitti Lan patates <gülüyor> oğlum kutuları patatese dönüştün. Ne oluyor? <gülüyor> Oha, Adventure <"Enventorful> Food patates. <gülüyor> Ve patatessin isimlerine bakın arkadaşlar Bu ne oğlum? Ha ev yapıyor. Tam ev yapsın arkadaş. Ev yap, ev yap, ev yap. Hadi. Birazcık ev yapsın. Ben o sırada daha iyi birisi Şimdi pembe edicik. Hazır mısın? Korktun. <gülüyor> ne oluyor oğlum? Bir şeyler oluyor şu an. <gülüyor> ah. Bak bak bak bak gördün mü? Gördün mü? Ne bir şeyceğim gördün mü? Ne oğlum oldu? kafama gök gürültüsü, şimşek çarpıyor. Ne oluyor oğlum? Bu <gülüyor> çok AeroBoy oynak. Bilak, chat'te bir şeyler yazıyor. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Benim chat'te bir şeyler yazıyor. Sende yazıyor mu? Launch, launch neymiş? Launcher. An anlamadan bir şeyler yapıyorum. Benim İngilizcem yok. Ha? Ah! Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> Oğlum ne oluyor bu oyuna? Kadir sen trollüyorsan bak ciddiyim harbiden böyle şeylerde hiç hoşlanmam. Bak cidden bak çok sinirlenirim. Oğlum şurada sunucu tanıtımı çekiyoruz yapma lan. sürekli, sürekli arkadaşlar e, gece gündüz yapacağım. Hazır mısınız? Oğlum çok saçma. Niye böyle bir şey oldu ki? Chat'te garip garip yazılar, <gülüyor> yazılar yazıyor. Ne oluyor oğlum? Havayı havayı görüyor mu şu anda? Benim gördüğümü görüyor mu? Görüyor. Oh hava değişiyor. Biraz da tam, yeter yeter bu kadar. tam düzeldi düzeldi. Sıkıntı yok. Düzeldi. Sorun etmeyin. Bak ya sunucu bozuldu. Bilmiyorum. Belki sunucuda şu anda bir deney de yapıyor olabilirler. Hani böyle test, bir şeyleri test ediyor olabilirler. Sonuçta sunucu yeni açıldı. Ama ben niye hava uçuyorum abi? Böyle saçmalık mı olur? Hadi Bütün ben. eşyalarım. Bak iki defa eşyalarım gitti. O kadar kutum vardı. O kadar kastım eşyalarım vardı. Hepsi gitti. <gülüyor> 57 set. 57. Bir anda elmas yaptım. Bunları kazmaya çalışırlar mı lan? Çok komik olur bence. Abi bir dakika. Ne? Ah! Bir... Ne el... lan? O kaz, kaz, kaz. Kaz, kaz. Kırmağa çalışıyor. <gülüyor> Yazık ya. Alım, o kadar elmas bağlamasınız lan siz. Alım <gülüyor> kaz, kas. Nasıl kaz yazsın peki bunları? Demir kazmamız yok. Lan. Al lan elma vereceğim bir dakika. Aha, aha. Elma verdim. Ana da elma verdim. Alalım elmayı yer. O elmayı yesene abi, o elmayı ye bir. O elmayı yersen, o elmayı yersen işte dünyanın en kötü şeyini yapmış olacaksın. Ne lan? Aha elma düştü lan. Ya açtım anne onu lüks Bir dakika. Chatte şey diyor. Ne diyor ben? Oldu ne oğlum ben yine öldüm kafayı yiyeceğim yediğin elma kötü elmaydı falan diyor öldüm yine. Elma zehri vermiş arkadaş. <gülüyor> Alo <gülüyor> oğlum ya kurucu yok mu? Eyvah eyvah arkadaşlar bir dakika tamam, tamam tamam Allah için bir şeyler ya şurayı bir çözsünler gözünü seveyim kanka bir video çekeceğim altı üstü Ama Bak abi, şu an çok bende sende ne? var Evet bende var anlamadım benim bilgisayara virüs falan mı girdi ne oldu Push e-valiz bu neymiş Oğlum hatırlatma ya bak bak bak bak, bak. aa ne oluyor ne oluyor aa! aşağı düşüyordum aşağı düşüyordum no Ne olur oluyor? beni bir yere kapat gözünü şey... seveyim sana yemin ederim bir şey var. bak bak bak bak. Aynı sana da oldu yemin Nasıl ederim. Gaz çağırmam yeter lan arkadaş hazır mısınız? Time set night. Bak şimdi bak easy. Time set day. Hazır mısınız? Bak cidden korkmaya başladım. Ne oluyor? Asıl. Gel gel Buray. gel. İçeri gel. Kapat kapat. Oğlum yukarıda. Oyunumuza distorted gaz geldi anasını satayım. Gitti mi? Harbiden gitti bu arada. Yemin ederim efsanelerdeki gibi. Oğlum adadan gittiler lan. <gülüyor> bir dakika nere gitti arkadaşlar şu an bir bakacağım Slash, /tp evilis e, Nere gitti? A arenaya gelmiş. Arenaya gelmiş. O bir dakika arenada game bile e geçemiyor mu geçtik işte, tamam. Evet şimdi bu sefer de farklı bir yere geçtik. Arkadaşlar e, SkyBlock'ta bayağı garip hatalar oluyor ve e, çoğunu kesmek zorunda kaldım. Orayı fazla uzun tutmadım. Yani oyunumuza garip garip bir şeyler oluyordu. Bu sefer arenayı tanıtacağım. Hazır mısınız? Heroban. Kayı Heroban yaptık Hey! <gülüyor> Kayı yaptık şu an? Ey ey ey, ey. ben benim altam yok. <gülüyor> Nereye gittin? Öyle er Arkamdan bir şeyim ben. Lan git git ne, <gülüyor> <Aa>! ne oluyor oğlum? Ah! Ne oluyor? Hayır sana sal. Bir dakika bu sen misin? Evet bu benim. Oğlum ne oluyor sana? şeyler çıkıyor. sana kaç. Oha oğlum bayağı herhalde değişik bir özellik veriyor oğlum bu ne lan? Bana doldu. Bana Bana doldu. Görüyor mu beni? Lan ne oluyor? Vurma vurma çok vuruyor. Vuracağım. Sen bana vuruyordun gel bakayım buraya. Dur <gülüyor> dur. Gel buraya. Hop. Oğlum arkamda alevler falan çıkıyor şaka gibi. Go kill. Getir arkadaşlar. Of ya. Ya. <gülüyor>